sen ne yapıyorsun lan ooo tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim Oğlum benim makro niye vurmuyor <gülüyor> Oğlum sen nasıl bir kralsın ya hareketler neydi Allah senin Come on, Come on Lan oğlum o çocuğu elleme bak lan o çocuğu elleme bak geleceğim şey Bu makro zerrek aram oynattırmıyor beni Oğlum ben makrosuz daha güzel oynuyorum ben anlamadım ki Aga be şu çocuğu arayız Yırma gitti çocuğu ananı navradı Tutundu. No Kim kim tim. tim, tim. <gülüyor> tutundu çocuk titindi. Hadi bakayım. Ne lan? Arkadaşlar biraz pro oldum doğrusu. Aba aba bak. Allahu ekber. Aa burası kapalıymış. Oo kardeşim benim. Sen çok mükemmel bir Allah çarptı lan bunu. Lan tuvalet bekmek mi, miydin doğru söyle. Ben ananın avradı makro tespit etmiş. Kim titeyim? Tite tite tite titeyim. Onunla oh, lan oğlum damadan korktum. Damadan korktum. Benim makrom vurmu Ah vurdu lan. Tam da bahane uyduruyordum. İyi oldu. Anasını satayım. Oyun bitti. Oyun ne yapıyorsun orada? Oran nere lan bu arada? Adam avrasya tüneli yapmış buraya bir yere. Blok kıramıyorum. Çok zekice bir taktik biliyon değil mi? Ben bu makrole blok kıramıyorum ama sen bunu unuttun galiba. Hadi boyca. Ne yapıyorsun lan sen burada? Tim tim tim lan tim tim vurma vurma. Bak vurma, vurma, vurma. o hele kardijime bak yüzünün ağzını yüzün defa git lan. Bir de bak ben bu makroyla fark ettiyseniz olta atamıyorum. Biraz pro oldum normaldir arkadaşlar. Bak oradan rekt attım çocuğa. Ke ne oldu lan? Oğlum baksana bu nasıl bir bok beyimdir İyi fight, iyi fight nedir sen Neyse Makroların taa çocuk kokumu aldı yemin ediyorum Arkeş yer, bugün maçlıktan da gördüğünüz gibi makro ile oyun oynayacağım ve benim makrom arkadaşlar birazcık ilkel bir makro onu ilk başta bir söyleyeyim benim gibi öyle Mekke'den Medine'ye vurmuyor ama yine de güzel bir makro arkadaşlar şimdi Eee tabii ki de kesinlikle içerik bulma, bulamadığım için böyle bir video çekmiyorum saçma sapan şeyler uydurmayın sonucunun zaten %99.08'i makro basıyor o zaten bilinen bir gerçek Belki bu videoyu izleyen herkes şu anda makro basıyor ama ben ilk defa şu anda ciddi ciddi basıyorum. Ve benim bildiğim bir tane program vardı o da speed auto clicker zaten onu bilmeyen yoktur. Şu an kullandığım makro ama başka bir makro. Onu söylemeyeceğim. Bir de bak bunda böyle alamıyorsun bunları nedense saçma. Kardeşim benim bak ben 38 GPS tıklayabiliyorum gel buraya. Şu an bu arada basılı tutuyorum oğlum. Bir de benim makro basmaya gerek yok. Bak şu an ben 14 GPS yapıyorum bu makro. Ben zaten elimde de 14 GPS yapıyorum. Karınca kesiyor bir saattir. Oo. Bak, arada da drop yorum, senin takken yok kanka öldün sen. Yapılı bir ısırayım ben. O ona 15-16 falan vuruyor. Anaşının avro... Lan elimi sürmedim ben o adama. İşte erkeşşar, makronun gücü. Bir bak, espri geliyor hazır mısınız? Zengin, vs, fakir. Bak, bak dua okuyor şu, dua ediyor şu anda. Allah'ım bana da ver. <gülüyor> Şuna bak anasınız Basılı tutuyorlar. Böyle adam öldürüp sevinenler de var değil mi Allah'ım. Şu anda var ya bak çok büyük bir kesme ben laf sokmuş oldum. Son oyuncunun yüzü şu videoyu izleyen belki de herkes aynı şeyi yapıyor. Herkesler ben ee, şaka yapmıştım gerçekten. Kanka bak benim onunun avradı. Oğlum bu ne biçim bir şey lan böyle? Anam Allah'ın Suriyelisine bak. Sen büyüdüğünde Sky Wars mı oynuyorsun? Ne oluyor oğlum? Turki cennet, turki cennet diyor çocuk baksana. <gülüyor> Şapla vurdum götüne. Şimdi erkeşler bakın ben biraz proyumdur biliyor musunuz? Ben bu makroyla ne kıt bir oyun kazanırım anasını satayım. Böyle adam kesip seviniyorlar bir de. Şuna bak. Bu ne anasını satayım? 2 saniyede çıkıyor 14-15 GPS'e. Benim... Götümden ter akıyor ben 14 15 yapacağım diye. ya bu ne iğrenç bir örnek ol diye çocuksun. Ben buna sürpriz çekeceğim bir dakika be. Reis. Ne yapıyor lan bu? Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Aşağıya mı işiyordu? Ne yapıyordu? Cecina bak. Muhammed. Ah tanıdı lan tim tim tim tim. Tim tim tim. <gülüyor> <gülüyor> Munwar hadi binsin. O 20'a gideydirif. Neyse dur bizimki 20'a gidiyordu. Ben ufaktan da Ahmet 20'a gideyim Ahmet. Ahmet'i nasıl 20'a gönderirsin? Hesap ver bakayım bana be. Allah'ım Viking'ine bak. Yott'tan bacaklı seni. O oo, oo, oo. Onanın avradı bu ne? Speed var bunda galiba. A gap'ı attı lan kim Aynen tim, -tim. Kim teytim? Aynen, aynen, aynen adamsın, adamsın. Bak bana Muhammed diyorlar. İlk ismim Muhammed diye ama benim adım Uyuşa. Oydi bakayım kardeşim benim, sen nasıl bir kralsın. Bak çocuk. Bak. Bak benim eğrim var ve kullanmaktan çekinmem, tamam mı? Bana olta atmayı kes. Baba ne vurdum ama. Salih nerede? Okulda. Abicim bulak ne bende ki ya? İçeride biri wifi finin alıyor herhalde. Kardeşim benim. Gel lan oğlum benim makrom var lan. Senin makrom varsa benim de makrom var. Onunu navradı. Ne bok bir fight oluyor bu ya. Oğlum bu makro vurdumuyor lan. vurdurmuyor mu makro niye böyle? Helal lan reis. Valleye helal olsun. <gülüyor> You shot me right with a shotgun. You shot me right in the you shot me right in shot me right in the face with a shotgun.